Günaydın arkadaşlar biliyorsunuz daha önce Linea'nın bir depo mazotla kaç kilometre yani 1000 kilometre yapıp yapamayacağına dair bir video çekmiştim. Bu videomuzda sizlere Opel Corsa 1.3 CDTI 75 beygir bir arabanın mesafemiz kısa olduğu için bir depo mazot yerine 100 liralık mazotla bu araba acaba ne kadar yol yapıyor test etmek istiyoruz açıkçası ne kadar yapacağına dair yine kiralık arabanız 2014 model. Yol bilgisayarı göremedim arkadaşlar arabada. Yol bilgisayarı olmaması nedeniyle kilometre hesabını mazot deposundan ve aynı zamanda gittiğimiz kilometre ve yakıt işi üzerinden hesaplayacağız. Ben aslında bundan önce yola çıktığımızda belli başlı yerlerde çekimler yaptım. Bu şu an yaptığımız kaydı videonun başına ekleyeceğim ama öncesindekileri de zaten belli aradıklarında verileri paylaşacağım. Görüşmek üzere. Köyceğiz'de yol çalışması nedeniyle bölünmüş. ben 80'de gidiyorum diye arkamda küçücük bir konve oluşu ama umarım kulaklarımı sınnatmıyorlardır. Saat 6'ya 10 kala başlayan sabahki yolculuğumuz şu an Gökova Kavşağı'ndayım. Toplamda 217.4 kilometreliyim. Tam 2 saat olmuş. 610 kala çıkmıştık. 8'e 10 var sayılır. Seydi Kemerdeki Kavşağı. Yaklaşık 2 saat. Ortalama 80 dolaylarında geldik. Ee, neresi burası? As dondurma künefe. Burada bir mol verdik arkadaşlar, bir ufak kahvaltı. Sonra molaya doğru tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar gökavadan ayrıldık. Sakar rampasına saracağım şu an. Molaya 26 kilometremiz var. 218 kilometremizi yapmışız. saat 84 geçiyor. Birazdan size. Gökova'nın Muhteşem Manzarası'nda paylaşacağım, nasıl bir şey, görüşürüz. Muhteşem Gökova Manzarası'ndan hepinize sıcacık bir günaydın olsun. 100 metre sonra sağa dönün sağa dönün sınavla ilgili işlemlerimiz bitti Koçman Üniversitesi'nden çıktık şu an yatağına doğru yoldayız Dostlar tekrar günaydın 2 Aralık 2018 saat 13.13 .13. dün 2 sınavlardan çıktık yatağındaki arkadaşlarımızı ziyarete geldik onlar da kaldık şu an Tekrar Muğla'ya sıtkı Koşmana doğru yoldayız. 313 kilometredeyiz şu an arkadaşlar. Hala aynı depoyla, aynı yakıtla devam ediyoruz. Birazdan resmini çekeceğim, videoyu da ekleyeceğim. 80 kilometre devam. Ya da alabilir mi orayı? Evet, 80'le gitmeye devam ediyoruz. Depo ışığımız hala yanmadı. Az önce yaptığım çekimin üstünden herhalde bir 10 dakika geçmemiştir. Işık yanmadı henüz demiştim. Işığımız sabit olarak yanıyor. Ben bu arabayı aldığımda ışık sürekli olarak yanıp sönüyor. Yanıp sönüyordu. Daha önceki Opel Corsa arabamdan da hatırlıyorum. Yakıt önce sabit uyarı ışığı veriyor. Daha kritik noktaya geldiğinde bu sefer yanıp sönmeye başlıyor. Ben bu arabayı yanıp söner vaziyette aldığım ışığını test etmek için 30 liralık mazot almıştım. Arabanın ne ibresi yerinden kıpırdadı ne de yanıp sönen ışığında bir değişiklik olmamıştı. Şu an ışık sabit yanıyor. O zaman ben şöyle değerlendirebilirim bunu. Bu sabit ışık yanması yanıp sönmeye geçtiğinde ben biliyorum ki arabamda 30 liralık daha mazot var olacaktır. 326 kilometredeyiz. Yola devam ediyoruz. Şimdi bundan bir sonraki çekimi artık duruma göre ışık yanıp sönmeye başladığında yaparım. Görüşürüz. Evet, Muğla bitti. Bizim de Muğla programımız bitti. 2 Aralık'ta 15.47'de sınav sonrası artık geriye dönüş yolundayız. 356 km ile şehir içi dışı karışık komple Muğla'dan çıkış yapmış durumdayız şu an. Fethiye'ye gidiyoruz. Ee, muhtemelen bir 130 km dolayında yolumuz olması lazım. Şimdi bundan sonrası kesintisiz ilerleyecek. Direkt Fethiye'ye giriş yapacağız. Finalde tekrar görüşürüz. An itibariyle ışığımız yanıp sönmeye başladı tam 400. kilometrede artık yanıp sönme uyarısı veriyor zaten 1 saat kadar yolumuz kaldı Fethiye'ye Işık yanıp söndüğü andan itibaren ben takribi 80-90 kilometre kadar gidebileceğimi düşünüyorum bilerek mazot almayacağım arkadaşlar bakalım durum neyi gösterecek bize Kodun ilçesinde 29 Kasım'da meydana gelen selde 60 araç, 100 gruz ve 50 iş yeri hasar görmüştü. O derece kaç parça gördüğünü aldınız? İşte final. 130 Türk lirasına 484,9 km yani 485 km'ye biz yol yapmışız. Her ne kadar uyarı veriyor olsa da yaptığım hesaplara göre aldığım mazotla birlikte içerisinde hala bir 15-20 kilometre gidecek kadar mazot var görünüyor. Kabaca 500 kilometre olarak kabul edebilirim diye düşünüyorum. Saat 17.57 bugün 2 Aralık 2018 bu döviz kurları ve bu mazot parası ile yani 6 liraya aldık biz mazotun litresini. Ben şimdi bunu final videosu olarak çektim. Bunu Movie Maker'da hazırlarken bütün hesaplamalarını alt yazı olarak zaten sizlere sunarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sonraki görüşmemizde ki muhtemelen bir Renault Clio sembolü olabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki araç yakıt incelememizde tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.